Arkadaşlar merhaba. Özde yayınlarının 19-20-21 Ekim Türkiye Geneli TYT Deneme Sınavının ilkinin matematik sorularını beraber çözüyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenip arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım. İlk soru. Arkadaşlar ilk soru rasyonel sayı sorusuydu. 1-3 bölü 2 payda eşit deyip çıkardığın zaman ya da 1, 1 çarpı 2-3 bölü 2'den 1 bölü 2 gelir burası. Bölü alt kısımda ise bakın Şurada 3 eksi 1 bölü 4 yazıyor değil mi? Burası 11 bölü 4'tür arkadaşlar. Bunu ters çevirip çarptığımız takdirde 8 bölü 11 gelir ve buna da şuradaki 1 eklersek arkadaşlar 11 artı 8'den 19 bölü 11 gelecektir. Bunu da ters çevirip çarptığımız zaman eksi 1 bölü 2 çarpı 11 bölü 19 dersek doğru cevabın eksi 11 bölü 38 olduğunu görebiliriz. Doğru cevap denizli'de. İkinci soru x, y ve z birer reel sayıdır. Y X'ten daha büyük ve aralarındaki fark 0.5. Y Z'den daha küçükmüş. Neden? Çünkü negatif ve aralarındaki fark 0,3. O halde bir sayı doğrusu çizdiğimiz zaman arkadaşlar Y X'ten daha büyükse Y şuradadır diyelim, X de buradadır diyelim ve Y de Z'den daha küçükse o da buradadır diyelim. Ve arkadaşlar e, bunun artık şuradaki aranın 0.3, şuradaki mesafenin de 0.5 olduğunu da söylemeye gerek yok. Çünkü sıralamayı sormuştu. Z büyük, Y büyük X diyebilir sevgili gençler ve doğru cevabımız da ZYX sıralamasıyla Adana seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda semboller vermiş. Bu semboller birer rakama tekabül ediyor ve bu rakamlarda 1, 2, 3, 4. Bu biçimde 3 basamaklı doğal sayılar oluşturuyor ve oluşturulan doğal sayılar arkadaşlar 143, 214 ve 324 sayılarıymış. Pekala. Şimdi burada işimize yarayan hangi kısımlar var? Bir kere sondaki 4'ler çok kullanışlı olacak arkadaşlar. Çünkü artık burada üçgenin 4 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Değil mi? Şimdi şuradaki yıldızlar da bize faydalı olacaktır. Çünkü bu yıldızlar bir onlar basamağında bir de yüzler basamağında. Onlar basamağında ve yüzler basamağındaki sayı aynısı olan sadece 2 var. Değil mi burada? Bakın. Demek ki şurası 2'ymiş arkadaşlar. Bu da 2'ymiş. Demek ki şurası 324 oldu artık. Şu sayıyı buraya yapıştırdık. Ve 214 de şurası oldu. Demek ki yuvarlak hangisiymiş? Çember hangisiymiş arkadaşlar? Bu 1'miş. Üçgen dediğimiz 4'müş. Bize de zaten hangisi lazım? Hepsini tek tek yazmayalım. Üçgenle yıldız lazımdı. E üçgenin 4 olduğunu ve yıldızın da ne olduğunu söyledik. 2 olduğunu söyledik arkadaşlar. İkisinin toplamı sormuş. İkisinin toplamı 6'dır diyebiliriz. Geçelim 4. sorumuza. 4. soruda Diyor ki aşağıdaki şekillerde kare içine yazılan sayılar etrafındaki daire içine yazılan sayıların belli bir kurala göre ikişerli çarpımlarının toplamı şeklinde oluşturulmuştur. Buna göre boyalı dairenin içine hangi sayı yazılmalıdır? Bakın arkadaşlar 3 ile 8'i çarpmış 24, 2 ile 7'yi çarpmış 14 toplama 38 gelmiş ortayı vermiş. Aynı şekilde 6 kere 2 12, 3 kere 5 15 toplarsak 27'yi vermiş ve yine aynı şekilde 4 kere 6 24 33'e tamamlaması için bir 9 lazım. 9'la da burayı çarptığımız zaman 9 yapacaksa burası 1'dir arkadaşlar. Ve doğru cevabımız da A seçeneğidir diyebiliriz. Geçelim bir sonraki sayfamıza. A kitapçığında 5. soru. Klasik mutlak değer sorusu arkadaşlar. Ee, sayıların birbirinden büyüklüğünü küçüklüğünü gözeterek mutlak değer dışına çıkaracağız. Kök 5 sayısı 3'ten daha küçük bir sayı olduğu için burası 3 eksi kök 5 diye dışarı çıkar. Mutlak değerden kurtulur. 1 sayısı kök 2'den daha küçük olduğu için burası da Kök 2 eksi 1 şeklinde dışarı çıkar ve kök 5 kök 2'den daha büyük olduğu için burası da kök 5 eksi kök 2 diye çıkacaktır. Burada eksi kök 5 ve artı kök 5 diğer taraftan kök 2 ile eksi kök 2 birbirini götürdüğü zaman 3 eksi 1'den doğru cevabın denizli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Altıncı sorumuza bakalım. A pozitif bir tam sayı olmak üzere. A sayısının pozitif tam bölenleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 3 tanesi tek sayıdır. En az 2 tanesi 5'ten büyüktür demiş. Öncelikle 12 sayısının bölenleri 12 var, 6 var, 3 var, pardon 4'ü unuttuk, 4 var, 3 var, 2 var ve 1 var. Ne demişti arkadaşlar? 3 tanesi tek sayıdır. Bakalım tek sayı olanlar 3 ile 1 var. Gitti. 15 sayısı 15, 5, 3 ve 1 3 tanesi tek sayıdır diyordu. Bunlara bakıyoruz. 4 tanesi tek sayı gitti. 18, 9, 6, 3, 2 ve 1. Kaç tanesi tek sayı arkadaşlar? 9 var, 3 var, 1 var. Güzel. En az 2 tanesi 5'ten büyüktür demişti. Evet. 3 tanesi de 5'ten büyük olduğuna göre. A en az kaçtır diyordu. C seçeneğidir diyebiliriz. 7. soru. A sayısı eksi 1 ile sıfır arasında ve B sayısı sıfırdan büyük olduğuna göre hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. B kare dediğimiz sayı arkadaşlar pozitif bir sayıdır. Ve ben pozitif bir sayıdan eksi 1 ile sıfır arasında olan negatif bir sayı çıkardığım zaman hepsi artı olacaktır. Ve doğru cevap Adana olacaktır. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Geçelim 8. sorumuza. 8. soru da arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan pozitif x değeri nedir diye soruyor ya. Şimdi şöyle diyelim. x artı 1. Bölü x kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazalım. Sonrasında ise eksi x eksi 2 bölü alt taraf x eksi 2 çarpı x artı 2 olacaktır. Ve eşittir 1 bölü 6 demiş değil mi? Pekala burada x artı 1'leri ve burada da x eksi 2'leri götürürsek 1 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x artı 2 eşittir 1 bölü 6 gelir. Burada arkadaşlar x eksi 1 ile x artı 2'nin arasında 3 fark olduğu için ve 1 bölü 3 ile de 1 bölü 6 bu denklemi sağladığından x eksi 1 eşittir. 3, x buradan 4 gelir diyebiliriz. Bu 4 değeri arkadaşlar aman dikkat paydaları sıfır yapıyorum yapmıyorum kontrol et ve sonra işaretle. Tamam denizli burada yapmıyordu ve denizli işaretledik 9. sorumuz. 9. soru güzel sorulardan bir tanesi. Yukarıdaki piramitte komşu iki kutudaki sayıların toplamı bir alt kutudaki sayıyı veriyor. 1, 3, 4, 5 sayılarının tamamı en üstteki 4 kutuya her bir kutuya bir sayı gelecek şekilde yazılmıştır. Piramidin en alt kutusundaki sayı 21 olduğuna göre A ve D sayılarının toplamı nedir diye sormuş. Öncelikle şurada oluşan toplamı bir yazalım arkadaşlar. A var artı 2 tane B olduğu için 2B ve bir tane de C'nin toplamı. Şuradakiler ise 2 tane C, 1 tane B, 1 tane D yani B artı 2C artı D. Ve bunların da toplamları Buradaki kutuya yazılmış 21'miş. Toplayalım arkadaşlar. Hangi deneyimi toplayacağız? A artı 2B artı C ile B artı 2C artı D'yi toplayacağız. Pekala. Bir tane A'mız var. Artı. 2B. B de burada. 3B. Artı. C burada var. 2 de burada var. 3C. Artı bir tane de D'miz var. Ve bunların toplamı 21'miş. Pekala. Buradaki A, B, C ve D sayıları. 1, 3, 4, 5 sayıları değil miydi arkadaşlar? Dolayısıyla A artı B artı C artı D eşittir. 1 artı 3 artı 4 artı 5'ten ne yapar arkadaşlar? 13 yapar. Peki bunların 3 tanesi ne yapar onu bir bulalım. 3A artı 3B artı 3C artı 3D eşittir 39 yapacaktır. Ve ben bunu buraya yazarsam 3A, 3B, 3C ve 3D eşittir 39 yazarsak sevgili gençler. Alttakinden üsttekini bir çıkarım bakalım ne gelir? 3B'ler 3C'ler gider. 2A artı 3 2D eşittir. 39'dan 21'i çıkarırsak 18 gelir. Demek ki A artı D burada neymiş sevgili gençler? 9'muş diyebiliriz. Doğru cevabımız da Edirne olur. Geçelim bir sonraki sayfamıza 10. soru. A, B ve C reel sayıları için işaret sorusu arkadaşlar. Pozitiflik negatiflik, negatiflik sorusu. Şöyle diyelim. A zaten pozitif olduğu için B ile çarpıldığı zaman pozitif oluyorsa B kesinlikle ama kesinlikle pozitiftir. Devam edelim. Burada da C kare pozitif ama A ile çarpıldığı zaman negatif olduğuna göre. A kesinlikle ama kesinlikle negatif. A negatifti, B pozitifti. Bu ikisinin çarpımı negatif. Negatifle C'yi çarptığında sıfırdan büyük oluyorsa C'de kesinlikle ama kesinlikle negatiftir. Buna göre 1-2-3 öncüllerinden hangisi daima doğrudur diye sormuş bize. Daima pozitiftir diye sormuş. Özür dilerim. Şimdi bakalım. 2 tane negatifin. Ve bir tane pozitifin toplamının daima pozitif olup olmadığından bahsedemeyiz. Bir gitti. A ile C'nin çarpımı ikisi de negatif olduğu için pozitiftir arkadaşlar burası. Ve ben pozitif bir sayıya B gibi bir pozitif sayı eklediğim zaman sonuç pozitif olur. 2 doğru. B sayısı pozitifti. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve sonra da yine negatif bir sayıyı daha çıkarıyoruz. Bunların hepsi artı olacağından sonuç pozitiftir. 2 ve 3'tür doğru cevabımız Bursa'dır. Geçelim 11. soruya. 27 üzeri a 1 9'a eşitse. 3 üzeri 3a diye yazamam mı ben 27 üzeri a'yı. Bu da 3 üzeri eksi 2'ye eşitmiş. Demek ki 3a neymiş arkadaşlar? 3a eksi 2 bölü 3'müş. Pardon 3a eşittir eksi 2'ymiş. A'yı buldum ben direkt. Şurayı bir silelim. 3a eşittir. Ne dedik? Eksi 2 dedik. Pekala bu bir cepte dursun. Zaten a'yı da bulacağız birazdan. Hatta a'yı da yeri gelmişken bulalım eksi 2 bölü 3 diye. Tamam. Sonrasında 36 üzeri a'yı ben 6 üzeri 2a diye 6 üzeri a artı b'yi de buraya yazarsam eklersem arkadaşlar eşittir 6 üzeri eksi 1 yazmam gerekiyor biliyorsunuz 1 bölü 6 6 üzeri eksi 1 pekala 6 üzeri 2a neydi arkadaşlar 2a burada e, 3a demiştik 3a'yı bulmuştuk 2a ile a'yı toplayalım bir şurayı 3a artı b diyelim eşittir 6 üzeri eksi 1 olsun ve şuradaki 3a'nın ne olduğunu şimdi yazalım şuraya bakın 3a'yı eksi 2 bulmuştuk ya biz 6 üzeri eksi 2 artı b eşittir 6 üzeri eksi 1 ise Şimdi üstleri eşitleme zamanı arkadaşlar Eksi 2 artı b ile eksi 1'i birbirine eşitlersek Yazalım eksi 2 artı b eşittir eksi 1 Buradan b ne gelir sevgili gençler? 1 gelecektir b 1 ise a'yı da eksi 2 bölü 3 bulmuştuk O halde b bölü a'yı yazabiliriz artık 1 bölü eksi 2 bölü 3 dersek Bu da eksi 3 bölü 2 olur diyeceğiz Doğru cevabımız a seçeneğinde verilmiştir Geçelim 12. soruya. Bakın arkadaşlar şuradaki ifade çok önemli. A, A ve B'nin birer tam sayı olması gerektiğinden bahsetmiş bizlere. Tam sayıysa eşitsizlik falan çözmeyeceğiz tam reel sayı aralığında eşitsizlik çözmeyeceğiz. A çarpı B'nin en büyük değerini sormuş. Burada A'nın alabileceği maksimum değer maksimum değer 2'dir arkadaşlar. B'nin alabileceği maksimum değer yine 2'dir ve bunların da çarpımlarının maksimum değeri 4'tür diyebiliriz. Geçelim 13. soruya. 3 farklı doğal sayı için güzel sorulardan bir tanesi. Evet 3 fark, farklı doğal sayı için aşağıdakiler bilinmektedir. Toplamları 100'dür demiş. En büyük sayı en küçük sayının 2 katı. O, hal, o halde en küçük sayıyı a dersem en büyük sayıya 2a demek zorundayım. Toplamları 100 olduğuna göre gelin buraya da 100-3a diyelim ki toplamları 100 olsun. Her bir sayı kendisinden küçük. Her sayıdan en az 10 fazladır. Bakın arkadaşlar bu sorunun çözümünü şuradaki yan tarafa yapıyorum. Tamam. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bakın. 2A sayısı büyük veya eşittir diyelim, diyelim ve şuna 10 ekleyelim. Tamam. Yani 110 eksi 3A diyelim. Böylelikle 5A büyük veya eşittir 110 olur. Ve A büyük veya eşittir 22 olur. Kabul. Ve aynı mantıkla bu sefer a'ya 10 ekleyelim ve 100-3a'dan daha küçüktür diyelim. Yani 100-3a büyük veya eşittir a artı 10 olsun. Buradan arkadaşlar 4a küçük veya eşittir 90 gelir ve a küçük veya eşittir 22,5 gelir. Biz burada a'nın ne olması gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Doğal sayı olması gerektiğini biliyoruz. 22'den büyük veya eşit 22'den küçük veya eşit ise a'nın alabileceği tek değer 22'dir. Bizden neyi istemiş? Bu sayıların en küçüğünü. Yani A'yı istemiş. Yani cevap 22'dir diyebiliriz. Güzel soruydu. 14. soru. Çift bir doğal sayının rakamları toplamda çiftse bu sayıya çifte çift sayı denir. Buna göre 3 basamaklı kaç tane çifte çift doğal sayı vardır diye sormuş. Şimdi. ABC sayısının ne olması isteniyor? 2'nin 2 katı olması gerekiyor. Yani 2K diyelim biz buna. Ve rakamları toplamının da ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? A artı B artı C'nin. Bunun da yine 2'nin katı olduğu için e, 2P olacakmış. Pekala. ABC 2K ise C kesinlikle arkadaşlar çifttir. C'nin çift olduğunu biliyoruz artık. Pekala. A artı B artı C'de 2P ise ve C'nin ben çift olduğunu bulmuştum ya. Demek ki burada A artı B'nin de ne olması lazım? Çift olması lazım. O zaman A ve B için şunları söyleyebiliriz. A ve B için şunları söyleyebiliriz. Tekle tekin toplamıdır A artı B ya da çiftle çiftin toplamıdır diyebiliriz. Yani A tekken B de tek. A çiftken B de çift olacakmış. Pekala. Şimdi o zaman ben A, B, C sayılarını yazacağım ya. Ben A ile B'yi... Bir tek tek çift çi şeklinde bir de çift çift çift şeklinde yazmayı deneyin. Kaç farklı şekilde yazılabilir? Arkadaşlar kaç tane tek sayım var benim? Tek rakamım var 5 tane. Dolayısıyla 5 çarpı 5 çarpı çiftten de 5 adet olduğu için 5 diyeceğiz. Buradan 125 gelecek. 125 tane farklı sayı bu şekilde yazılabilirmiş tek tek çift şeklinde. Ve şuranın zaten çift olduğunu biliyorduk. Şimdi buralara çift seçeceğim ya buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çiftlerin içerisinde 0 var. Dolayısıyla ben 0'ı yüzler basamağına getiremeyeceğimden 4 farklı seçenek yüzler basamağı için, 5 farklı seçenek onlar basamağı için çünkü tekrar 0'ı kullanabiliyorum ve 5 farklı seçenek seçenekte birler basamağı için geçerlidir. Burası da 100 yapar ve toplarsak arkadaşlar totalde 225 yapar. Cevabımız diyeceğiz. Geçelim bir diğer soruya. 15. soru. 3 koşucunun düz bir pistte yarıştığı bir yarışmanın bir anında her bir koşucunun bitiş çizgisine olan uzaklıkları toplamı 145 metredir. Bu durumda en öndeki koşucunun diğer koşucuların her birine olan uzaklıkları toplamı 115 metredir. Buna göre en öndeki koşucunun bitiş çizgisine olan uzaklığı kaç metredir? Hemen hemen bir yarış pisti çizelim ve son olarak alınan görüntünün bir fotoğrafını çekerim arkadaşlar şuraya. Şu en öndeki koşucu olsun. Şu ortadaki bu da en arkadaki koşucu olsun. Tamam Şimdi bakın diyor ki Arkadaşlar şöyle diyelim ee, Bitiş çizgisine Bitiş çizgisine olan uzaklıkları Toplamı 145miş Yani şurası bitiş çizgisi ise eğer ben şuraya A diyeyim. Tamam. Şu kısım A olsun. Şu kısım Şurası B olsun. Şurası da C olsun Bu kısım da burası değil mi? Pekala Şimdi neleri toplayacağız arkadaşlar Birinci gelecek olanın Bitiş çizgisine olan uzaklığı A ikinci olanın A artı B Ve üçüncü olanın da A artı B artı C yani toplamda arkadaşlar 3A artı 2B artı C'dir ve bu da 145'e eşitmiş. Pekala sonrasında bize verdiği bilgi neymiş arkadaşlar bir daha okuyalım. Bakın diyor ki şurada koşucuların her birine olan uzaklıkları toplamı 115 metredir en öndeki koşucunun diyor. E peki yani en öndeki koşucu şuydu bunun diğerlerine olan uzaklığı B ve B artı C'dir. B artı B artı C'den neyi buluruz biz? 2B artı C'yi buluruz. Bu da neymiş arkadaşlar? 115 metreymiş. Peki ben şurayı buldum mu artık 115 olduğunu değil mi? Bakın burada bulmuştuk. Dolayısıyla bunun yerine 115'i yazıp karşıya atarsam 3 tane gelir arkadaşlar? 30 gelir. Demek ki A kaçmış? 10'muş. Bizden neyi istiyor? En öndeki koşucunun bitiş çizgisine olan uzaklığını soruyor. En öndeki koşucu zaten bitiş çizgisine A metre uzaklıkta demiştik. Demek ki A da 10 olduğuna göre cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. 16. soru. Bir depo. Aynı hacimdeki 8 kova ile kovalar tam doldurulmak şartıyla 18 sefer su taşınarak doldurulabilmektedir. Bu deponun 12 seferde doldurulabilmesi için aynı hacimde kaç kovaya daha gerek vardır diye soruyor. 8 kova ile 18 defada dolduruluyorsa 12 kova ile kaç defada doldurulur, doldurulur diye soracağız. 8 kere 18 144 bölersek arkadaşlar bu 12 gelir. Tamam ikisini de sadeleştirdik. Soru işareti 12 geldi. Peki 12 sefer veya da 12 kovayla doldurulması gerekiyormuş ya. 8 kovamız vardı. O zaman kaç tane daha kova eklememiz lazım? 4 tane daha kova eklememiz lazım. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan tekli ya da üçlü paketlenmiş A ve B ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili çizelge verilmiştir. A ürünü ve B ürünü... Ee, tekli ve üçlü paketler olmak üzere verilmiş arkadaşlar. Hemen bu bir müşterinin bu mağazadan aldığı A ve B ürünleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir kısmını okuduk. Ve diyor ki aşağıda A ürünlü tekli paket sayısı yani şu B ürünlü üçlü paket sayısının iki katıdır. Hemen ben şuna X dedim buraya 2X dedim. Tamam B ürünlü tekli paket sayısı B ürünlü üçlü paket sayısına eşitse o zaman burası da x'tir. A ürünlü üçlü paket sayısı, B ürünlü toplam paket sayısının 2 katına eşittir. B, ür B ürünlü toplam 2x var. O halde bunun 2 katı da şurası 4x'tir diyebiliriz. Şu an adetlerini bulduk. Aldığı adedi bulduk. Peki hala. Diyor ki bu müşteri aldığı A ve B ürünleri için toplam 195 lira ödediğine göre aldığı tekli A ürünlü paket sayısı kaçtır diye soruyor. Yani bizden neyi istiyor arkadaşlar? 2x istiyor. Hemen yazalım. 2x tanesi 4 liradan 8x para yapar. Artı 4x çarpı 10'dan 40x. Artı 5 çarpı x'ten 5x ve 12 çarpı x'ten 12x geldi. Burası arkadaşlar toplamı 65x yapacaktır. Ve bu 65x neye eşitmiş? 195 liraya eşitmiş. Pekala. O halde x kaçtır? 3'tür değil mi? 3 ise eğer x... Bize 2x'in ne olduğunu sordu demiştik. 2 kere 3'ten doğru cevabın 6 olması gerektiğini ve denizi de olması gerektiğini söyleyebiliriz. Geçelim 18. sorumuza. Arkadaşlar soruyu şöyle çözelim. Diyor ki önce okuyalım bir. Yukarıda verilen sayı bulmacasında 1 2 3 4 sayıları her satır ve her sütunda bir kez olacak şekilde karelerin içine yazılacaktır. Çerçeveye alınmış ikili kare grubundaki sayıların toplamı 4'tür. Zaten bu bilgiyle çözebiliriz soruyu. Buna göre boyalı 3 kareye yazılacak sayıların toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim. 2 gelemeyecek bir kere buraya. Zaten 2 2'den 4 yapabiliriz. O zaman 3 1 olması gerekiyor değil mi? 3 1 olacaksa 1 bu sütünde olduğuna göre burası 3'tür. Burası 1'dir diyebiliriz artık. Değil mi? Ve burası 3 burası 1'se artık mecburen buraya veya buraya değil mi? 2 ile 4 kaldı. 4'ü şuraya yazacağız. 2'yi buraya yazacağız. Neden? Çünkü 4 bu sütünde var. Pekala. Bir burada, iki burada, 3 ile dört kalmış. Dördü buraya yazamayacağıma göre burayı üç, buraya dört yazacağım. Ve boyalı olanları artık bulduk. Burası dörtmüş, burası iki ve burası üçtür diyebiliriz. Toplamı da arkadaşlar nedir? Dokuzdur deriz. Demek ki cevabımız buymuş dedik. On dokuzuncu soru. Elinde yeterince özdeş küpler olan bir çocuk. Bu küpleri üst üste koyarak belli bir kurala göre oluşturmuştur. Yukarıdaki gibi şekiller elde ediyor. Oluşturulmuş yukarıdaki gibi şekiller elde ediyor, kusura bakmayın. Önce birinci şekli, sonra ikinci şekli elde eden çocuk işleme yukarıdaki gibi soldan sağa doğru sırasıyla devam etmektedir. Çocuk yalnız beşinci şekli yapmak için kaç tane küp kullanmıştır diye soruyor. Şimdi burada kaç tane var? 3. Üç. Şu 3'u zaten o. Altına 3, üstüne bir tane daha eklemiş, 4 artırmış ve toplam 7 tane bulmuş. Aynı şekil zaten şurada var, değil mi? 4 buraya bir de buraya totalde 5 eklemiş ve 12 tane bulmuş. 4 eklemiş 5 eklemiş şeklinde gidecekse 6 tane ekleyecek 18 bulacak ve 7 tane daha ekleyecek 25 bulacak 5. adımda diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız neymiş? Edirne seçeneğiymiş. Geçelim bir diğer sayfaya 20. soru. Bir okuldaki A ve B sınıflarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A'daki erkek öğrenci sayısının %75'i B'deki kız öğrenci sayısının 5'li 5 bölü 11'ine eşittir. Hemen şöyle diyelim bakın. O halde B'deki kız öğrenci sayısı 11x olsun. Tamam. A'daki erkek öğrenci sayısı da %75. %75'i kolay alınabilsin diye ben erkek öğrenci sayısına burada 4y diyeyim. Tamam. E pekala. E şöyle diyelim. Kız öğrenci sayısı da 11x ise 5 bölü nedir arkadaşlar? 5x'tir. Ve 4y'nin %75'i erkekse o zaman buna da 3y diyeceğiz. Hemen A sınıfı ya da okul aynen sınıf mıydı bunlar aynen sınıftı. A sınıfı ve B sınıfı diyelim bir tablo oluşturalım şu şekilde. Tamam. Ve sonrasında da şu hareketi yapalım bakın. Şuraya da erkek diyelim ve kız diyelim. Kabul mü? Şimdi diyor ki B sınıfındaki kızların sayısı neydi arkadaşlar? 11x'ti değil mi? Ee, ve A sınıfındaki erkeklerin sayısı da 4y idi. Bunu da şuraya yazalım. Sonrasında birazdan bunları bulacağız. Bulduktan sonra da yerlerine geri yazarız tamam mı? Diyor ki şu 3y ile 5x birbirine eşittir. Hemen yazalım. 3y eşittir 5x. Sorunun kökü ne arkadaşlar? A sınıfındaki kız öğrenci sayısı en az kaçtır? En az diyorsa bir kere şu x ve y katsayılarını minimum tutmamız gerekiyor. Ve insan sayısı tam sayı olması gerektiğinden pozitif tam sayı olması gerektiğinden hemen ne diyeceğiz? Şuraya 3 diyeceğiz. Buraya 5 diyeceğiz. Eğer y5 ise şurası artık 4y değil 4 kere 5'ten burası 20'dir arkadaşlar. Ve x'de 3 ise arkadaşlar x3 ise şurası artık 11x değil 11 çarpı 3'ten 33'tür diyebiliriz. Diğer öncülde ne yazıyordu? A'nın mevcudu b'den fazladır tamam. B sınıfında erkek öğrenci de vardır diyor. Erke b sınıfında da erkek öğrenci vardır diyor ve en azını sorduğu için ben b sınıfındaki erkek öğrenci sayısına 1 diyeceğim. Şu an b sınıfında toplamda kaç öğrenci var? 34. A sınıfının öğrenci sayısı B sınıfından fazla demişti ya ikinci öncülde. O halde 35 öğrenci olmasın için kaç tane kız lazım en az? 15 tane kız lazım. Zaten bize de cevabı veren budur arkadaşlar. Doğru cevabımız C -han'dır. Geçelim 21. soruya. A tane blok olan inşaat halindeki bir sitenin her bloğunda B tane kat ve her katında A tane daire bulunmaktadır. Bu sitenin her bir bloğuna kattaki daire sayısı aynı kalacak şekilde C tane daha kat yapılıyor. Buna göre son durumda sitede bulunan toplam daire sayısının ABC türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A tane bloğun her birinde B tane kat ve her B tane kat her bir tane katta A tane daire varmış ve sonrasında her A, bloğu, her A bloğa C tane daha kat eklemişler ve yine bu C tane katın her birinde A tane daire var. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. A kare parantezini alırsak B artı C gelir. Bu da bize C seçeneğini gösterir arkadaşlar. Geçelim 22. Soruya. 3 arkadaşın yaşadıkları şehirdeki bir pazar gününün hava sıcaklığı için yaptıkları tahminler aşağıda verilmiştir. 39 derece demiş bir tanesi. 33 derece demiş bir tanesi. Diğeri de 36 derece demiş. Pekala. Hepsi de hatalı olan bu tahminlerden birisinin hata birisindeki hata 5 derece. Birisindeki hata 2 derece ve diğerindeki hata ise 1 derecedir. Buna göre bu şehirde tahmin yapılan gündeki e, gündeki sıcaklık kaç derece olabilir demiş. Şimdi olabilir diye sorduğuna göre bir bit yeni aramamız lazım zaten. Peki şöyle diyelim. Mesela bu 1 derece yanılmış olsun. Tamam eksik söylemiş olsun 1 derece ve normal hava sıcaklığı 34 olsun diyelim. Bu 5 derece eksik söylemiş olsun bu da 34 olsun bu da arkadaşlar 2 derece yanılmış olsun. Biliyorsunuz 25 ve 1 derece yanılmışlardı. 2 derece yanılırsa hava sıcaklığı 34 olabilir ki. Zaten şıklarda bu var ve doğru cevabımız bu. Başka bir şey olabilir miydi? Şu olabilirdi. Ee, arkadaşlar şu 5 derece fazla e, eksik söylemiş olup. Çok özür diliyorum. Şurada eksik söylemiş olurdu değil mi? Bunlar doğrusu, yani fazla söylemiş olsun diyelim. tamam Ya da eksik söylemiş yalar Ya evet ben neden bunu karıştırdım ki? Şurası kalsın. Şunları silelim ya da şöyle yapalım. Evet, bunlar negatif olsun. Pekala. Bu fazla söylemiş olsun. Yani e, hava sıcaklığı ne olsun? 38 olmuş olsun. Sonrasında şuraya bakalım. Bu iki derece yanılmış olsun. 38miş hava sıcaklığı. Bu da iki, bu da kaç derece yanılmış olsun? Bir derece yanılmış olsun. Tamam. Bunda cevabı 38. Yani doğru hava sıcaklığı 38 olabilirdi. 34 olabilirdi. Demek ki bunların yaptıkları tahminlerle hava sıcaklıkları arasında bu şekilde bir bağlantı kurabilirmişiz. Şıklarımızda gördüğünüz üzere 38 yok. İki tane ihtimalden bir tanesi yani 34 olduğu için de biz Bursa seçeneğini işaretledik. Yanlışımız varsa affol arkadaşlar. 23. soru. 23. soruya şöyle okuyalım. Çiğ köfte satan bir işletmeci siparişleri ulaştırması için motorlu kuryeye teslim ediyor. Görevli 3 kilometre uzakta bulunan bir eve 4 dakikada ulaşıp hemen şunları çizelim arkadaşlar. 3 kilometre uzakta oturan ee, bulunan bir eve 4 dakikada ulaşıp 2 dakikada siparişi teslim etmek için uğraşıyor. Sonra diğer sipariş için 2 kilometrelik bir yolu 3 dakikada alıyor. Burada da siparişi teslim etmek için 1 dakika uğraşıyor. 3.4 kilometrelik yolunu ise 4 dakikada alıyor. Buna göre görevlinin işletmeden çıkışı ve girişi arasındaki sürede ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir diye sormuş bize. Şimdi totalde kaç kilometre yol yaptı? 3 kilometre burada. 2 kilometre burada. Başka bir de arkadaşlar şurada 3.4 kilometre. Hemen bunları toplarsak 3-2 daha 5. 5-3,4 daha 8,4 kilometre yaptı. Tamam mı? Toplam yolu toplam zamana böleceğim. Pekala. Tabi durduğu ve sipariş teslim etmek için beklediği süreler dahil. Anlaştık mı? 4 dakika burada. 2 dakikada burada 6. 3 dakika burada 9. 1 dakika burada 10. 4 dakikada burada 14 dakika yaptı. Şimdi bize sorduğu birim ne arkadaşlar bakın burada. Metre bölü saniye değil mi? Önce bunu metreye çevireceğiz. 8.4 kilometre 1000 ile çarparsak arkadaşlar 8400 metre yapar. Bölü 14 dakikada zaten 14 çarpı 60 saniyedir. Metre bölü saniyeye çevirdik mi bakın. E o zaman sadece geriye sadeleştirmesi kaldı. Şu sıfırlar bir gitsin arkadaşlar. Sonrasında ise 6'yı 840'a böldüğümüz zaman e, ne gelir 180 mi gelir bakalım hayır. 1, 24, 140 gelir ve 140'ı da 14'e böldüğümüzde doğru cevabın 10 olması gerektiğini bulabiliriz. 10 metre bölü saniye diyelim, birimini de yazalım. Geçelim 24. soruya. Bakın diyor ki, A ve B köylerinde ihtiyaç sahibi toplam 50 aile vardır. A köyündeki ihtiyaç sahibi ailelere 4'er kutu, B köyündeki ihtiyaç sahibi ailelere 3'er kutu yardım veriliyor. A köyüne dağıtılan toplam kutu sayısı B köyüne dağıtılan toplam kutu sayısının 2 katı olduğuna göre bu iki köye dağıtılan toplam yardım kutusu sayısı kaçtır diye sormuş. Öncelikle toplamda A köyünde ve B köyünde yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi aile kaç adetmiş arkadaşlar? 50 tane ve A köyüne kaçer tane kutu dağıtılıyor? 4'er tane B köyüne de arkadaşlar 3'er tane dağıtılıyor. Yani 4A tane A köyüne, 3B tane B köyüne gidiyor. Ve diyor ki A köyüne, A köyüne dağıtılan toplam kutu sayısı B'ye dağıtılanın 2 katı. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? 2A eşittir, 3B diyebiliriz. Şimdi bunu dedikten sonra bir de elimizde A artı B'nin 50 oldu mu vardı? Hemen yazalım bak. A artı B eşittir 50 ve hemen altına da 2a artı 3b eşittir ne yazacağız pardon şu kısmı kaçırmayalım 3b'yi bu tarafa atarsak 2a eksi 3b eşittir 0 olur denklem haline getirelim ki önce kolay olsun değil mi şurayı bir silelim 2a eksi 3b eşittir 0 olsun diyelim pekala şunu 3 ile çarpıp bir toplayalım arkadaşlar 3 ile çarpıyoruz 3a 2a daha 5a Artı 3B eksi 3B gitti. Zaten eşittir. 150 oldu. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 30. Yani A köyünde 30 tane yardıma puta ile varmış. Ve B köyünde ne kadar varmış o halde? 20 tane varmış. Bunu da bulduk. Bizden istiyor ki bu iki köye dağıtılan toplam yardım kutusu sayısı. Toplam arkadaşlar 4A ve 3B dememiş miydik? O zaman 4 kere 30'dan 120. 3 kere 20'den 60. Toplamda 180 tane kutu dağıtılmıştır diyebiliriz geçelim bir diğer sayfamıza 25. soruya. Matematikte son sayfadayız arkadaşlar. Geometri çözümlerini de yapacağız. Yukarıdaki doğrusal grafikler iki ayrı boya karışımı hazırlanırken kullanılan boya ve tiner miktarlarını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A karışımın A karışımının yarısı tinerdir. Tiner olan kısmı 8. Boya olan kısmı 40 toplamda 48 24 litre tiner olması gerekiyor. Bu şıkka göre bu gitti. B karışımındaki boya oranı 3 bölü 43'tür demiş. B karışımında 80 kilo boya varken sadece 6 kilo tiner var. Yani 86'nın 80'i boyadır. O yüzden bu da gitti. 3 bölü 43 oranını vermez çünkü. A karışımındaki tiner oranı B karışımındaki tiner oranının 43 bölü 18 katıdır. Hemen. A karışımındaki tiner oranına bir bakalım arkadaşlar. A karışımı 8 kilo tinerden ve 40 kilo boyadan oluşmakta demiştik. Bu yüzden 8 bölü 48 kadar yani 1 bölü 6 kadar bir tiner oranı vardır. B karışımına bakalım. B karışımı da 80 boya ve 6 tinerden oluşuyor. Yani 86'nın tamam mı 6'sı tiner. Bunu da sadeleştirebilirsek 3 bölü 43 diye güzel olur. Sonrasında 1 bölü 6'yı 3 bölü. Bölü 43'e bölmüş. Kaç katı olduğunu vermiş ya bize. Biz de bölelim o halde. Ters çevirip çarptığımızda 43 bölü 18 yapar. 43 bölü 18 katıdır demişti. Demek ki doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. 26. soru. Mehmet'in elindeki torbada bulunan 5 anahtarın 3 tanesi kapıyı açmaktadır. 3 tane anahtar açıyor. 2 tane anahtar bu kapıyı açmıyor. Tamam Diyor ki Mehmet bu torbadan rastgele bir anahtar seçip kapının kilidini açıp açmadığını denedikten sonra kapı açılmazsa anahtarı tekrar torbaya atarak anahtar seçimine devam etmektedir. Buna göre Mehmet'in ilk denemede kilidi açamayıp ikinci denemede açma olasılığı nedir? İlk denemede açamayacak ya şunları çekme olasılığı 2 bölü 5 çarpı ikinci denemede açacak ya o zaman şimdi şunları çekme olasılığı 3 bölü 5'tir toplamda 6 bölü 25 olasılıkla. İlk denemede açamaz. ikinci denemede açar diyebiliriz. Geçelim arkadaşlar 27. sorumuza. fx artı 2 ve gx eksi 2'yi vermiş. Bizden f1 bölü g1'i sormuş. Bakın şu ne demek? f1 bölü g1 demek. f1'i elde edebilmek için x gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? Tabii ki eksi 1 yazacağız ve eksi 1'in karesi 1 artı 2'den 3 gelir bölü g 1 G 1 elde etmek için 3 yazacağız 3 artı 1'den 4 gelir cevabımız neymiş arkadaşlar 3 bölü 4'müş. Geçelim 28 soruya px polinomunun katsayılar toplamı p1 sabit terimi ise p 0'dır. px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı x gördüğün yere yaz biri p2. Katsayılar toplamı bu. Pekala. Qx polinomunun sabit terimine eşitse o zaman Qx'in Qx sabit terimi Q0'dır. Bunlar birbirine eşitse P2'nin Q0'a eşit olması gerektiğini bulduk. Sorunun içerisinden kendimiz. Tamam. Devam edelim şimdi. Bakın. P3 x eksi 1 eşittir. Q1 eksi x artı x kare eksi x artı 3 demiş. A kaçtır diye soruyor. Öncelikle ben buraya x gördüğüm yere 1 yazsam. Burada da x gördüğüm yere 1 yazsam çok güzel şeyler gelir. P3 eksi 1'den 2 eşittir. Q sıfır artı x gördüğüm yere 1 yazıyordum unutma. 1 eksi A artı 3 değil mi? Peki ne demiştik? P2 zaten Q sıfıra eşit ya hani. E bunlar birbirine eşitse şu kalan kısım o zaman sıfır olmak zorunda. E bu kalan kısım sıfırsa A kesinlikle ama kesinlikle 4'tür. Doğru cevabımız da Bursa'dır diyebiliriz. 29. sorumuza geçelim. Matematikte son soru. Yukarıda 3 çubuklu bir abaküs verilmiştir. A çubuğunda yeşil, mavi ve beyaz halkalardan birer tane, B çubuğunda ise yeşil ve mavi halkalardan birer tane şekildeki gibi takılmıştır. Bu halkalar her bir çubuktaki en üstteki halkayı almak koşuluyla C çubuğuna takılacaktır. Buna göre bu halkanın tamamı C çubuğuna kaç farklı görüntü oluşturacak şekilde bakın görüntü oluşturacak şekilde takılabilir diye sormuş bize. Şimdi sorumuzu şuraya çözelim arkadaşlar izninizle. Öncelikle ilk hamlede yani C'ye takacağı ilk e, çubuk arkadaşlar halka kesinlikle ama kesinlikle yeşil olmalıdır. Dolayısıyla e, kesinlikle kesinlikle yeşil olmalıdır dedik ya. Şunları şöyle yazalım. Tabi 3 tane yazsak yeter. Şöyle diyelim. Neden 3 tane yazmak yeter diyeceksiniz. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde yazdık. Yeşil yeşil yeşil. Tamam. Bu ilk sıraya takılacak olan e, halka. Peki. Bunun haricinde 4 tane daha olacak değil mi? Bunları da şu şekilde yazalım. 5 tane halka var ya toplamda o yüzden. 4 tane çiziyorum. Çünkü ilklerinin yeşil olduğu garanti belli artık. Şuradaki beyaz var ya bu beyaz bizim için belirleyici olacak arkadaşlar. Neden belirleyici olacak? Çünkü ben beyazı ilk 2 hamlede kesinlikle ama kesinlikle çekemem. Beyazı ben sadece ilk olarak şurada çekebilirim arkadaşlar. Beyazı burada çekebilmem için önce A'dakileri bitirmem lazım. Sonra B'dekileri çekmeye başlamam lazım. Dolayısıyla buradan sadece bir tane görüntü oluşur diyeceğiz. Peki devam edelim. Şimdi ikinci olarak da Beyazı şuraya taşıyalım beyaz burada da olabilir ilk iki haricinde her yerde olabilir beyaz burada olursa şuraya arkadaşlar buraya iki tane mavi koyamam dolayısıyla bir tane yeşil ve bir tane mavi koyabilirim ve beyazı buraya koyabiliyorsam tamam beyazı buraya koyabiliyorsam bir tane yeşili buradan çektim bir tane mavi buradan çektim ya da maviye yeşil de yapabilirdim ben bunu dolayısıyla iki tane ihtimalle buradan geldi mi devam edelim şimdi bir de şöyle bir ihtimal sunalım size Beyaz burada da olabilirdi. Doğru mu? O halde buraya kesinlikle ama kesinlikle yeşil, mavi mavi gelecek. Ama ama yeşil, mavi, mavi yapabildiğim gibi mavi, yeşil, mavi de yapabilirim. Fakat şunu yapamam arkadaşlar. Şunu kırmızıyla göstermek istiyorum. Şunu yapamayız. Mavi, mavi, yeşili yapamayız. Normalde bu kendi arasında 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şeklinde sıralanır. Yani 3 şekilde sıralanır. Fakat şöyle bir koşulumuz var. Yeşil almadan maviyi alamıyoruz. Dolayısıyla iki tane mavinin arkasına bir tane yeşil gelemez. Bu gitti. Burada kaç tane ihtimal varmış? Bir, iki tane de burada ihtimal varmış. Toplamda bir, iki daha üç, iki daha beş tane farklı görüntü oluşturabilirim diyeceğim sevgili gençler. Evet, geometri sorularının çözümlerini bir sonraki farklı bir videoda yapacağız arkadaşlar. Diğer videolarda ve diğer e, güzel sorularda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışıp kanalıma da abone olmayı Unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın.